Herkes böyle geyikleri yükleniyor. Geyikleri çok üzülüyorum ben. Bizim normalleşme sürecimiz geyiklerle birlikte başlıyor. Selam. Ödüllerimizi toplayacağız. Ödül dediğimde kafama göre eşya topluyorum. Çok ağırlaşınca Nike vereceğim <gülüyor> eşyaları. E, fast travel yapmak yok. Oyunun zorluğu hemen kontrol edelim. E, aynen. Çok zor da e, ta, sadece konvansiyonel silahlar kullanacağız. Yani kurşun alev falan böyle silahlar kullanacağız. İşte roketatar gibi silahlar. Yani lazerli silahlar, plazma silahları falan yok. Intelligence alacağız çünkü zekamız zekamız 5 mi bizim? Zekamız neden 5 ya. Kralçı. Oh! Okay, Nick. Selam. Oo! Oh! E, Öldün be. Senin sınırlarım hiçbir şey yok şu an. Hafif makineli tüfek ve sigara paketi. Kullanık. <gülüyor> ben fethmeni nerede kullandım ya? Ha evet şeyi patlattık. Kelogi fethmen de patlattık. Doğru. Hehe. <gülüyor> OK şimdi. Buradan kaçalım. Buradan kaçıyoruz artık. Ee, burada alacağım başka bir şey kaldı mı diye bakayım. Tamam bakmayın. <gülüyor> Oho, oho, oho. Hocam siz nereden çıktınız? Ne yapıyorsunuz ya? siz burada mıydınız en son? Ooo silahçör komutan var. Aman seni de öldürdüm çok da fark etmedim. Ben bir tane daha mı şey yapacağım ya? Oho. Çıkar, çıkar kafayı çıkar kafayı. Geliyor. Orada. Çıkar kafayı. Ooo. Ooo. bak sen. Plazma kullanıyor ya. Ölsene. Ablacığım. Öldü. Bir tane kaldı. Ha. Hah. O bir tane daha var dışarıda. Sen kimsin ben? Sen kimsin? Ha öldün okey. Silahşörlerin burada olduğunu bilmiyordum ben. Anlaşıldı. Ee, yavaş yavaş tüfek kullanacağız arkadaşlar. Değerli ahbaplarım. Ee, değerli post apokaliptik afaplarım. Ee, yavaş yavaş artık tüfeğe geçeceğiz. Tabi tabancayı kullanmaya devam edeceğiz. Çünkü az önce 10 mm'lik bu tabancayla bir Marielor kraliçesini indirdik. Ee, hayat güzel yani bu tabancayla. Ve sağ tıkı tıklayınca sanki... Evet öldü gördüğünüz gibi. İyiyiz. İyiyiz, Osman, Osman durumu şu an... oh oh oh oh! oh. Ölmeyelim. Woow, okay. Bu çevredeki bütün şeyleri harekete geçirmiştir diyeceğim geçirmemiş. Parılda öldürmüşüz çünkü burası, buranın bossuymuş. Ee, çok iyi durumdayız. Ee, artık çok zor seviyesi çok da zor gelmiyor bize. Ç e çekilirsen çok memnun olacağım. Gümüş çatal alalım. Oh, oh, mis gibi. Çevrede başka şeyler de var ama. Başka canavarlar da var çünkü Gizlin etrafındaki e, parantezler hareket ediyor. oradan hareket ediyorsa çevrede birileri var demektir. Hala devam ediyor demektir. Çünkü hani demek ki birileri sizi fark edebilecek durumda. Ne kadar güzel bir havası var. Ay bugün buradaki hava da çok güzel, oyundaki hava da çok güzel. Şu an çok mutluyum. <gülüyor> Böyle bir oluştu. Çok hoşuma gitti bu tutarlılık. Acaba ne? Füzyon çekirdeği mi? Okay, çöpte füzyon çekirdeği buldum. Füzyon hücresi değil, çekirdeği buldum. Yaşam ve aşk. Heh. Kadınları ikna etmekten yüzde 25 e, tecrübe puanı kazanırsın. Okay. Tamam. Üçüncü kasede takarız. Ricky'ın buçuklarına Evet, ahbaplarım. Böylece de e, güzel ve e, didaktik bir hikaye dinlemiş olduk. Umarım herkes bu hikayeden e, gerekli dersleri almıştır. E, hayatımıza katmamız gereken yeni değerler. Aha! Askeri cephane çantası! Yes! Çünkü burada bana balistik fiber verecek iki tane. Abi bu oyun yazda oynamak varmış ya böyle ne güzel oluyor yazda oynayınca dışarıda ve içeriğinde basa aynı şuna bak ne güzel açık oh Mis gibi bir hava radyasyonu içine çekin radyasyonu içine, içinize çekin Radyasyon deniyor radyasyon diyeceğim lan radyasyon bu oyundaki <gülüyor> şeyin ismi radyasyon Ha ben buraya girmem tabii ki ben yanlış yere geldim Ağzım urunun kırılacağı bir ooo burası süper mutantların alanı ha <gülüyor> Öyle mi okey Azıcık uzak duracağız zaman buradan. Aha! Brotherhood. Çelik kardeşlik geliyor. Çelik kardeşlik hep buraya geliyor genelde. Aa, oha! Voo! İlk kez böyle bir şey gördüm. Bunun içinden çıkan. Yardım edelim ulan! Biz de insanız. Ohohooo! Ohohooo! Oh, oh, oh. Bana sıkma! Bana sıkma! Allah! Allah'ını seversen bana sıkma diyecektim. Ve sen süper mutantsın. Büyük bir ihtimalle başka şeyleri... ...şey yapıyorsundur. Çatışmacı süper mutant. Ha gel çatışalım. Oğlum çatışalım ha! Ya işte insanlar omuz omuza. Bir deneyimimizi aldık. Deneyim puanlarımızı aldık. Kardeşliğe yardım ettik. Çünkü biz medeniyet taraftarıyız. Ama yani yanlış anlamayın. Biz fedaileriz. <gülüyor> biz fedaileriz. Biz Osman'ın fedaileriyiz. O yüzden... Ben Osman'ın kendisiyim hatta. Öyle bir <gülüyor> düzeltme yapayım. Ben Osman ben. Osman'ın fedayelerindeki Osman. Ah be. İşte bu iki insanla gelmişler. Barajdan dışarıyı seyrederken ölmüşler. İki sevgili. Yanlarına nedense 50 kalibre mermi de geçirmişler. Hamam böceği eti de getirmişler. O yüzden hafif, hafif şüphe duymaya başladım sizden. Hafif şüphe duymaya başladım ama ne yapalım. Neymiş burası? ne olduğuna bakalım en azından. Sonra da salarız. Keşfetmiş oldum yani burayı. Ha anladım. Okey. Burası e, bir sürü hortlan bulunduğu bir yer. Daha fazla hortlakla uğraşmak istemediğim için. Bu oyunda böyle bir sürü mekan yapılmış. Düşünülmüş. Ama sonra oyunu çıkaracağız diye. Hadi oyun şu tarihte çıkaralım diye çoğu yer boş bırakılmış. Bu ben, beni azıcık üzüyor. Bir sürü bir sürü ses duyabilirsiniz arka planda. E, pencereden sesler gelebilir. E, çamaşır makineden sesler gelebilir. En azından siz böyle düşünebilirsiniz. Ama aslında bunların hepsi e, Radyasyonun sizin kafanızda yarattığı illüzyonlar, e, halüsinasyonlar falan. Whoa, whoa, whoa! Oho! Ne kadar şerefsizsiniz! Bodura ya! Kardeşimi kaçırdılar. Kim kaçırdı? Arka sokaklar, oğlum arka sokaklar giyime gidecektik zaten ya. Hangman'ın hemen diğer yanında diyordum, ben de orayı bir temizleyeyim edeyim. E, i̇yi, güzel. Yanlış hatırlamıyorsam burada, burası kaos kavşağı. Kaos kavşağı dediğimiz nokta. Hangman sokağının hemen yanında bir yer. Ve sürekli bir şeyler bir şeyler doğuyor orada. Ya kardeşlik doğuyor, ya yağmacılar doğuyor. Sürekli iki grup kavga ediyor birbirleriyle. Kim bunlar? Atom çocuk. gele sizler atom sıkmayın bana. Woow. Siz, siz kimsiniz be? Woow woow woow Okay okay. Hey! Buralar gerçekten benim sokaklarım. Buralarda bana işlemez bu yaptıklarınız. Woow woow hey hey hey hey purgeleme bizi temizlemeyin. Kızartma yanı alırım. Woow woow! Güzel artık atışlarımız böyle insanları silahsız bırakabiliyor bu güzel oluyor. Hemen şuranın arkası back street apparel o benim kardeşimi kaçırdılar yardıma ihtiyacım var diyen kişi şurası da <gülüyor> bizim ev! ah eh be evimiz işte ya! Evimiz ya. ay evim evim güzel evim. Gerçekten evim gibisi yok. Evet, oyunun e, doku kalitesinin ne kadar muazzam olduğunu görebiliyorsunuz. Dokular yüklenmiyor değil, diğer dokular yükleniyor. Ama bunlar geri gitmiyor. Ha, kelogun geldi, gastır şapkası. Hadi bakalım. Yola i̇yi, ha. iyi görünüyor. Oho. Güzel. Şimdi e, sana da ne giydireceğiz? Şey giydireceğiz atomun çocuğunu giydireceğiz senin kafana böyle saçma sapan bir şapka lazım Ay çok biliyorum. böyle çok keyif alıyorum bunlardan bez maske oh Evet ay Evet seni de ne yapıyoruz biliyor musun seni yukarı koyuyoruz hocam gelenleri korkutuyorsun ha oh he he he Güzel. Güzel. Her şey çok güzel şu an. Her şey çok güzel şu an. Ee, Osman ve eski dostu korkuluk ee, böyle. E ee, tam da ha tam da böyle minutmen eh bayrağıyla beraber. E, hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Like'larınızı ve yorumlarınızı ve paylaşımlarınızı lütfen Esirgemeyin, eksik etmeyin ee, daha fazlası için abone olabilirsiniz ee, açıklamalar kısmında da bir sürü bir sürü e, başka güzel e, şeyler bulabilirsiniz orayı da etmeyi unutmayın Dikkatinizi çeken ilginizi çeken bir şeyler olabilir ee, sonraki defaya görüşmek üzere hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu mutlu keyifli ve radyasyonsuz kalmanız dileğiyle bye bye